رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رحل العقدة من لساني ينقب قولي ومفوض أمري إليه إنك بصير بالعباد أيها المؤمنون صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Allah'ım, ﷺ, Muhammed'e ve onun ailesine ve onun eşbeytemlerine, ﷺ, ﷺ, ﷺ, ﷺ, ﷺ, ﷺ, ﷺ, ﷺ, ﷺ, ve muhterem ﷺ, sabahınız ﷺ, olsun. Bu anların bereketi bütün gününüze, haftanıza ﷺ, eylesin inşallah. ﷺ, mevsimde kalkıp gelen siz aziz kardeşlerimizi her daim aziz eylesin. Amellerimizi amellerimizi ahsenlik kabul ile makbul eylesin. Peygamberimiz Şan Efendimiz Aleyhissalatu vesselam mahşer gününde şefaat-ı cümlemizi sevdiklerimizle beraber nail eylesin inşallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kıymetli kardeşlerim ve bizleri kilometrelerce öteden dinleyen aziz din kardeşlerimiz, geçen hafta sohbetimizin sonunda sevgili Peygamber Efendimiz Ali sallallahu aleyhi Hazretlerinin iki hadisi şerifiyle konumuzu tamamlamıştık. Bunlardan birisi. Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem La be'se el-gina li-meni-takva sahibi bir kimse için varlık hiçbir sıkıntı değil. Zenginlik onun için bir sıkıntı olmaz. Takva sahibi ise şair buyurmuştur. Bir diyen hadisi şerifi de لَيْسَ الْغِنَا عَنْ كَسْرَةِ الْغَرَضِي وَلَاكِنَّ الْغِنَا غِنَا الْنَفْسِ şeklinde zenginlik çok mala ülke sahip olmak değil asıl zenginlik gönül zenginliğidir diye Efendimizin ifade buyurduğu bu gönüldeki zenginlik konusuna işaret ettiği iki hadisi şerifle bitirmiştik. Bir Müslümanın dünyaya bakışı nasıl olmalı, dünye birleşme hastalığından nasıl kurtulabiliriz o husustaki sohbetimizle alakalı son sözlerimiz bunlardı. Anladık ki takva işin başı ve insan için son derece önemli bir yer işgal ediyoruz hayatımızda, işte inşallah bugün sizlere bu mevzudan bahsedeceğiz. Fark ettiyseniz eğer birinci rekâtte Bakara suresinin ilk ayetlerinden okuduk. Rabbimiz Teala orada buyuruyordu ki bizlere Estaimu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Elif la içinde hiçbir şüphe yoktur o kitabın. Onu alemlerin Rabbi olan Allah kendi katından indirdiği için ona hiçbir şüphe bulaşmaz. Hiçbir şüphe yoktur. Hiç şüpheniz olsun olmasın onda hiçbir şüphe yoktur. Huden lil Bu Kur'an müttakiler için hidayet rehber müttakiler için. Peygamber-i Zişan Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilen insin ve cinnin peygamberidir. Getirdiği Kur'an-ı Kerim bütün insanlara, bütün insanlığa hitap eder. Fakat Kur'an'ın hidayet rehberliğinden ancak takva sahibi olanlar nasibini alır. Ayet-i Kerime çok muhteşem bir bize kapı aralıyor ve takvanın ne kadar önemli olduğunu bize bildiriyor. İşte bu hususta yani takva üzerinde durmak istiyoruz. Çünkü hidayet rehberidir müntakiler için diye bahsediyor ayet. Sonra gelen ayet-i kerimede de işte onlar ki görmedikleri halde Rablerine iman ederler. Çünkü gönülleriyle taşırlar. Görmedikleri halde bir ahiret ve ebedi hayatın varlığından bahseden hafiller'e iman ederler. Cennetin ve cehennemin varlığına inanırlar. Görmedikleri halde çünkü gönülleriyle inanırlar. Onlar namazlarını dost gereği gibi kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan da Allah için infak ederler. Bütün bunlar hepsi geliyor, müttaki olmak üzerinde düğümleniyor. O yüzden takva son derece önemlidir. İnşallah ayet-i kerimelerle birlikte sevgili Peygamberimizin hayatından, sünnet-i seviyesinden ve inci misali yolumuzu aydınlatan bir kandil misali güzelliğindeki o sözlerinden, hadis-i şeriflerinden oluşan sohbetimizi sizlerle paylaşacağız. Rabbimiz Teala cümlemize güzel ifade ve istifadeler nasip eylesin. Aziz müminler, bir asr saadet, Ashab-ı Sufede çok değerli sahabilerden 25-26 yaşlarında Muaz bin Cebel Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okuyan Fakih bir Hadis-i Şerifleri çok iyi bilen Fakih bir sahabi Muaz bin Cebel Onu Yemen'e Hem elçi hem de kadı olarak gönderiyor Bindiriyor ineğine Muaz bin Cevel radıyallahu anh. Kendisi de onu yolcu ederken bir şeyler söylüyor, bir şeyler soruyor, cevap alıyor, memnun oluyor. Sonra Muaz bin Cevel'le haberini görürüz. Böyle dediği anda Hazreti Muaz hem peygamberimizden ayrılmış olmanın hasret acısı var. Bir de bunları duyunca gözleri dolmaya başlıyor ve ağlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sırada radıyallahu anh'ın yerine bir koyu. Duruyor ve geriye dönerek Medine-i Münevvere'ye yöneliyor. Şu sözleri söylüyor. Bu sözler sahabilenin aktardığı sözlerdir. Hazreti Muaz'ın da hayatında belki onun için çok önemli olan sözlerdir. Bizi de direkt olarak doğrudan hadis-i şerifinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنَّ اَوْلَا نَاسِب۪ي اَلْمُتَّقُونُ حَيْزُ مَنْ كَانُوا وَحَيْزُ كَانُوا Benim nazarımda insanların en üstünün en değerlisi Muttaki olanlar kim olursa olsunlar.